Merhaba arkadaşlar. Merhaba Velisa. İyi. Nasılsın? İyi mi? oynuyoruz. Balon mu oynuyorsun? Balmış. Balon oynuyoruz. Nasıl oynuyoruz balonu? Babaçı. Babaçı. Ama bu sefer balon diye söyleyeceğiz şarkıya. Söyle bakalım hangi şarkıyı söyleyeceğiz biz bugün? Hadi anneciğim. Baba, baba, pa, baba. Neredesin? -ba, Sonra? Bu. Buradayım. Buraya, işte buradayım. Evet ama şimdi balonları söyleyeceğiz. Şimdi ba, ba, ba, dur. Sarı balon diyeceksin. Baba baba. Baba ba, ba, ya, Baba Sarı balon. Sarı balon. Söyle. Buradayım. Buradayım. Allah. <gülüyor> Turuncu balon. Söyle. Şişiş. <gülüyor> buradayım. Buradayım. Neredesin de önce? Turuncu balon. Evet. Nerede turuncu balon? Burada. Söyle bakalım şarkısını. Allah. <gülüyor> buradayım. Buradayım. buradayım İtti. De. Sıradaki hangisi? Bu. Yeşil. Yeşil size, size, hadi siz. Neredeymiş? Burada. Söyle bakalım. Burada. Allah. <gülüyor> buradayım. Buradayım. İtti bu da. Kırmızı da mı sıra? Baba baba. Hay, baba kırmızı baba. balon. Yani bu dedim, bu dedim. İşte bu dedim. Hoppa. <gülüyor> Mavi. Baba. Mavi balon. Anne baba ben böyle yani bu dedim, bu dedim. Hoppa, bitti. Hadi bu. Hadi bunları bir daha söyleyelim anneciğim. Bu hangi balonlu Melisa? Şiş. Kırmızı. Aa, şiş. Şişirelim mi? Ver şişireyim. Sen Oho. de şişir bir tane anneciğim. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> bir daha şişir. Şişir şişir şişir. Şişmiyor mu anneciğim? İyice üfle. Üfle üfle üfle. Tamam ben şişireyim ama çok hızlı üflemen lazım bak. <gülüyor> bak çok hızlı üfledim oldu. Baba pa baba. Ba, ba, ba. Nerede? Eee eee eee. E. Parmağıma mı takayım? Baba pa baba pa. Ba, ba, ba. Nerede? Bu dayam bu day. Allah. <gülüyor> Mavi parmak yapalım şimdi Şişiriyorum Şiriyorum Melisa. Mavi siyade Allah. Bu, bu. Evet. Mavi parmak. Bu bu Allah. Patladı mı? Bu. Hangisi? Bu. Mor. Siyad. Mor az önce yaptık. Yeşil yapmadık galiba anneciğim. Yeşil yapalım. Tamam mı? Evet, geliyor. Baba, pa pa pa pa pa. Ya diş. Bu da yan, bu da yan. İşte bu da yan. Evet. Ah, bir tane patlatamadık balon Melisa. Hangisini yapalım şimdi? Bu ya. Mor yapalım. Ver. As Al. Mako'dur. Efendim? Burda. Hadi geldin. Ba, Mor kırmızı, parmak. More, more. Allah patladı. More. Kırmızı mı yapalım şimdi? Kırmızı. Evet. Anne hep şişiriyor. Sen ba, şişirmiyorsun. Baba baba. Ba. Ya de şişir. Bu da ya. Bu da İşte bu da. Allah. <gülüyor> Korktun mu? Bu. O ne renk? Yeşil. Yeşil. Evet. Yeşil şişirelim. Aa, ay dedeyim. Ay. He? Bu. Hı, bunu attı. Neyse sen de şişirir misin bir tane balon? Abi. Ben şişiremiyorum bunu. Sen şişirelim. Bu. Bu mu? Dedeyim. Dedeyim. Dede mi çıkardı bunu? Neymiş anneciğim? Poşet. Bir, bir, bir. poşet. Nereden çıktı o poşet? İçeri çıktı bir tane Süphez yumurta mı açtım? Açın Melisa geliyor. Yeni parmak geliyor Melisa. Hop. Gitti. Aa, Ayşe. aa, aa neymiş bu anneciğim? Eysa. Bana da göster. Evet. Çok mu beğendin bu poşeti sen? Eysa. Eysa mı? Eysa. Aa, sen Elsa'yı nereden biliyorsun anneciğim? O Elsa değil galiba, Pamuk prenses o. Prenses. Evet, Pamuk prenses. Aferin bizim. Elsa'yı da öğrenmiş. Bu. Bu balonlar şişmiyor. Neyse bakalım. Başka şişirelim mi? Persel. İster... Efendim? Persel. Prensess. Evet. Bu prenses. O da prenses. Kaç tane prenses var anneciğim orada? Say bakalım. Bir, iki, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç. Aa, Kaç tane var? Beş tane yok. Kaç tane var? Kaç Bir. tane var? Baba, baba, baba, baba. Anneciğim. O zaman buradaki balonları say bakalım. Buraya. Hadi burada kaç tane balon var Melisa say bakalım anneciğim sayabilir misin? tane var. <gülüyor> tamam Melisa hadi hoşçakalın diyelim.